Allah'ın en üstün akıl sahibi olduğuna imanımız olduğu gibi Mehdi için onun tüm işlerinde hikmetli olduğundan kesinlikle emin olmalıyız. Yani Mehdi'nin bütün işleri hikmetlidir diyor. İnşallah. Detayında gizlenen hikmetin farkında olmasak böyle bile böyle yapmalıyız. Yani detayında da hikmetler vardır diyor. Siz bilemezsiniz diyor. Ona sadece uymanız gerekir diyor. İnşallah. Hikmetinin nedenin Hızır peygamber Hazretlerinin gemiye hasar vermesi duvarın inşa edilmesi sırasın gibi, yaptığı işlerin arasındaki hikmetler gibi ortaya çıkmasının ardından anlaşılacaktır. Yani olayın tahakkukundan sonra hikmeti anlaşılır diyor. Aynı Hızır aleyhisselam gibidir. Zahirine bakıp Mehdi'den şüpheye düşmeyin diyor. İnşallah. İnşallah. Hz. Musa aleyhisselam hazretlerine onunla yolları ayrılana dek aşikar olmamıştır. Yani kendini açıkça belirtmemiştir diyor. Ey fazlın oğlu, bu Allah'ın bir işidir. Bu gaybetin sırrı ve hikmeti Allah'ın sırlarını ve hikmetlerinden biridir. Yani Mehdi'nin gaybeti. Biliyorsunuz Hazreti Musa sabredemedi mübarek. Üç kere böyle bir konu oldu. Evet. Hazreti Hızır dedi ki, benim yaptıklarıma, uygulamalarıma sen sabredemezsin başlangıçta. Yok dedi o, beni sabreden bulacaksın inşallah. Hiçbir işinde sana müdahale etmeyeceğim dedi. Yani karşı görüş bildirmeyeceğim dedi. Ama Hızır'a dedi ki, eğer ben bir şey yaptığımda sabredersen ve hikmetini ben açıklayıncaya kadar sormazsan senden devam edeceğim dedi. Ama aksi olursa devam etmeyeceğim dedi. Gitti bir gemiyi, alt tahtalarını kırdı ve gemiyi batırdı. Gemi dipte denize oturdu. İnşallah. Yani sahilde. Ki muhtemelen İstanbul'da oldu bu olay. Yani. İnşallah. Çünkü karşı tarafta diyorum. Bu taraf o zaman Anadolu tarafında onlar, benim anladığım. Karşı tarafta diyor, zalim bir kral vardı diyor. Evet. Ee, böyle daha ileri yerlerde, daha ileri bölgelerde, o devirde. Her sağlam gemiyi ele geçiriyor diyor. Onun için ben bunu kasten böyle hasta, sakat gösterdim ki, bu fakirlerin gemisini ele geçirmezsinler diyor. Mesela Hz. Musa'nın itiraz ettiği konularda birisi bu. Mesela duvar yapıyor. Duvarcı ustasıdır aynı zamanda Hızır Aleyhisselam. Evet. Çok güzel duvar yapar yani inşallah. İnşallah. E niye para almadan yaptın diyor. O duvarın altında diyor iki yetime ayet diyor. Hazineler vardı diyor. Ben istedik, biz istedik diyor onlar yetişkin çağına gelinceye kadar. Kimse onlara dokunmasın ama onlar yetişkin çağına gelince o malları alsınlar diyor. Tabi burada o iki yetimden kasıt aynı zamanda Mehdi ve Hazreti İsa'ya işaret. İnşallah. i̇nşallah. Ee, yer yüzündeki hazineleri çıkaracaklar işaret ediyor Kur'an. İnşallah. Bir şey odur. Üçüncü işaretide de Hızır'ın Mehdi'ye yardımcı olacağı. İnşallah. Ee, Görünmeyedik şekilde Hızır'a yardımcı olacaktır. Ve Hz. İsa Aleyhisselam'a da yardımcı olacaktır. İnşallah. Ee, hadis bunlara da bakıyor inşallah. Maşallah. Selamünaleyküm hocam. Peygamberimizin sünneni i İbni Macede geçen bir hadisinde Hazreti Mehdi bizden ehli beyttendir. Allah onu, Mehdi'yi bir gecede ıslah eder diye buyurmuştur. Sayın hocam, Hazreti Mehdi'nin sahip olacağı ilimler ve hikmeti hakkında bilgi verebilir misiniz? Kenan Orhun sormuş. Mehdi çok kıvrak ve keskin bir zekaya sahip olacaktır. Çok derin bir akla sahip olacaktır. Ledün ilmine sahip olacaktır. İnsanların bilmediği bir özelliği daha olacaktır. Yani gizli bir yönü, gizli bir ilmi olacaktır. İnsanların İnşallah. bilmediği bir yönü olacaktır. Zaten bu nedenle de is, e, isminin vermesinin nedenlerinin birinde bu olduğuna dair bir rivayet var. Yani insanlardan kimsenin bilmediği bir ilme yönlendirileceği. İnşallah. E, ayrıca e, Hazreti Hızır gibidir Mehdi. Yani olaydan girip tarafını hemen kavrar. Allah'a ilham eder. Maşallah. O da ona göre hareket eder ama zahirinde bunu anlamak mümkün değil. Çünkü insanların büyük bir bölüm Mehdi'ye karşı tavır alacaklar. Ve o yüzden de talebelerin sayısı 313 kişi oluyor. Çok az. Bakın yüz milyonlarca, milyar değil mi? Ne kadar Müslümanlar nüfusu? Bir buçuk milyar. Bir buçuk milyar. Evet. Bakın bir buçuk milyar Müslüman içinde 313 kişi onu fark ediyor. Ve yıllarca 313 kişine faaliyet yapacak Mehdi bir buçuk milyar İslam alemi mehyetinin farkına varmayacak. Peygamberimiz mi söylüyor bunu? Evet. "Yüce ya bırakın diyecekler onu ya. Çok yanlış yolda adam o ben biliyorum" diyecekler yani o hatalıdır. işte. hatta Medine'deki alim diyor, İstanbul'daki bir münafık onu doğrudan dinsizlikle itham edecek diyor hadiste. Evet. Bu bizim dinimizi kaldırdı diyecekler diye halkı böyle galya'na getirmeye çalışacak halkı. Evet. Ya dinimizi yok etti. Şeriatı izal etti bu diyecek. Evet. Ahir zamanın oyu bazı. Evet, Değil mi? Evet. Medine'de diyor. Peygamberimiz soruyorlar. Hangi Medine Ya Resulullah diyorlar? İstanbul'dur. Konstantiniyye'dir. inşallah. Evet. Çünkü Medine demek şehir demektir. İzmir'de, Ankara'da, Londra'da hepsi Medine'dir. Evet. Şehirdir. Ee, i̇sim bildirildiğinde hangi Medine olduğu anlaşılır. Herhangi bir Medine değil.